Herkese selam, herkese bugün size beraber bir eee de... nasıl rekal ekleyeceğinizi göstereceğim. Neyse giriyorsanız, yani oyunlara rekal, biliyorsunuz buradan bir oyununuza bir parça rekal eklemek istiyorsanız. Buradan mesela ben bu oyunu seçeyim ya da yok. Kastres'te bir güncelleme gelmiş olsun. <gülüyor> Place. Okay. okay. okay. 200, um. I Here Okay. happy I Make me Mesela ben 200 liraya eklemek istiyorum, tamamen bedava. Ee, Robux harcamıza da gerek yok. Benim yani sadece 2 Robux'um var. Ee, yani 2 Robux'da ne yapılır onu söyleyeyim, hiçbir şey. Yani bir şey alınır, bir saç alınıyor. Ee, ee, mesela... Evet. şimdi arkadaşlar update'imizi ekleyelim. Update'imizi mesela ben bir e, şey yapmak istiyorum. E, Adresimi eklemek istiyorum buradan. Hemen bunu da yapalım. Şimdi arkadaşlar ilk başta şuradan e, buraya şu kürtüsü yaratıyorsunuz. Sonra buradan görsellerine giriyorsunuz ve buradan... E, çünkü size, um, bu manyetik sesler ama, zaman, kahkaha, ah, ne mesaj, şunu koyasın. Bunu böyle bunu bilgisayarına ek, bilgisayarınıza ekliyorsunuz. Ben bir tane eklemişim. Şunu eli Şimdi arkadaşlar bunu nasıl nasıl yapacaksınız göstereceğim. İlk önce blog oluşturacaksınız ve onunla bir sul yapacaksınız. Okey mi? Hemen açılsın be. <gülüyor> Video biraz kısa. Sadece dekal nasıl ekledim onu göstereceğim çünkü ben böyle bir oyun yaptım yani kullanmıyor kullanmıyorum Evet yani. Ökspeşten Şunu bir bir yapayım Önce bu suyun gibi gözüküyor. Neyse siz bunu boş verin. Şimdi Lighting'den pardon Lighting'den ben şey yapacağım Yani mesela işte, birbirini şimdi şey Şuna Scale'a basıyoruz. Ben bunu mesela şöyle yapacağım Ve buna şey Lekal yapıyoruz. Lekali buraya ekliyoruz. Sonra e, buna basıyoruz. Ben daha önceden indirmişim Siz bilgisayarınızdan e, yapabilirsiniz. Buna basıyorsunuz sonra ekleniyor. Şimdi arkadaşlar böyle gerçekçi olmaz. Ben bunun rengini hemen mavimsi bir şey yapıp geliyorum. Gelmiyorum. Çünkü zaten yapması basit. Bir tane daha ekliyoruz. Ee, bu dekalde arkasını yapıyoruz. Hayır. Arkasına. Aaa. Şu an Çekala şey açmam ben közü bir şey yapmış olabilirim. Halbim. Heh. Tam yani. şu bakalım. Hayır bunu aşağı yapıyoruz. ben bu lekaye yani, face yapıyoruz ve face back, Bek, bek. Ben birim konuşmaz mısın? <gülüyor> Eee yoksa yok. Şöyle. Şöyle Bu evet bu. Şimdi <gülüyor> şey, <göz, ailesi>. keşke <gülüyor> bu Hayır burayı da. şimdi, siz yaparsınız bakın. Ee, şöyle bir şey. Ee, Türkçesi yazıyorsunuz. Mesela ee, ya, ya arkadaşlar şey yazın. 100 lira. Lira yazın. Ha bakın öyle böyle olacak. E, o yüzden bunu alıyorsunuz ve sürüklüyorsunuz. söküyorsunuz. Son ee, Şimdi Şimdi... Şey. Tamam, böyle... Şimdi... Geçer... Bu... Bu şey olması lazım. Aslında... Buraya basıyoruz. Tamam mı? Bak, bak... Yeni bir... ...şey eklemek için buraya basıyoruz. İlkiden... ...şey olmuş. Sonra bunu alıyoruz. açıyoruz ve... ...Klid diyoruz. Sonra böyle oluyor. Arkasını bu lekeyle şimdi yapıyoruz bu. Garibas. Evet. Biz de, şimdi arkadaşlar bunu bir suyla dala dönüştüreceğim. Hemen workspace'e geliyorum. Arslip su verelim. Ee su bula. Bu pas. Şöyle kapatalım. Hani şey yapalım. Bu parçası alıyoruz. Sura ekliyoruz. Ve bunu da bu sula sarsır peki açıyoruz. Bunun adını da 200 TL yapacağım ben 200 TL resmi almadım. Ben 100 TL aldım. 200 yapayım hemen. Yaşar ben hemen 200 yapıp geliyorum. Um, peki yaşar geldim. Ben hemen iki tane resim aldım. Şimdi buradan um, buraya eklemek istiyorum. O yüzden içindeki, um, yani bu içindeki suyla ki zekalarını değişiyorum. Ve bu suyu bunu şey yapacağım iki dakika. Workspace atacağım. Şimdi şimdi um, Ön yüz hangisi onu görmek için. LK basıyoruz. Buradan yine aynı şey. Create yani Bir like verir. Bunu koyuyoruz. Create diyoruz. Ve bu kendinden koyması lazım. Evet koydu. Şimdi arkadaki LK ekleyeceğim. Arkadaki LK ile buna basıyorum. Buna basıyorum ve bundan da buna basıyorum. Buna, buna alıyorum ve bu kadar basit arkadaşlar. Bunu da hemen bir kırmızısı bir şeye boyayalım. Pembe mi? Kırmızı mı anlamadım. Renkli. <gülüyor> Susturamam şimdi. Öyle. Neyse böyle kalsın. Böyle yok şöyle. Bak bu şirketin resmi biraz benzeri. Böyle kalsın. Hemen bunu sadece 200 yapmak için küçülttüm. Çokum para, gerçek para alım. Hem bu, e, bunu da hemen 200 TL'mize asıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyna. Mesela girdiğiniz diyelim, e, buradan e, 1 ile 100 söyle, 2 ile 200. Dönürüz kağıt para. biraz yüklenemeli. Betarı gitti lan bu. şey yapmamız lazımdı oğlum. Önü sonra, zaten. <gülüyor> Bakın arkadaşlar hala bununla eee um, seni şimdi seni sokacağım. Sen <gülüyor> olsun. Bunlar sana ne? O toprak şeyeye. Hemen 100 yüz ...100 alt yüz serimizin Şimdi ben bu, bunu yukarı çıkartayım mı? Tamam. Nerede bu şimdi? Ee, ee, bakın, le lekeliğini unutmuşuz bunu. Arka yüzünü şöyle hemen ayarlıyorum arkadaşlar ben. Şunu asıl... Güzel. Bakın böyle oldu. Oldu. Şimdi bunu tekrardan ııı. Önçliği olduğu yere asalım 100 TL falan yere. <gülüyor> Şimdi izleyin. Şimdi daha gerçekler şey, güzel olacak. Daha gerçekler şey olacak. 100 TL'yi alınca bu oluyor. 200 TL'yi yani bu. Bu bir süre 100 TL. Böyle bir şey. Bekleyin. Sadece 200 eee edebilirsiniz. O zaman arkadaşlar bugünkü bu kadar olsun. Eee hoşça kalın arkadaşlar. Eee bir dakika galiba kalsın. Ah, hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Eee Kenzy bakın eee